Merhaba ben Emre Bağlıcım, LÖSEV'de gönüllü olarak çalışıyorum, bu süreçte LÖSEV'in görev verdiği birçok alanda bulunmaya çalıştım. Tanışma toplantısında bizim gibi birçok öğrencinin ve LÖSEV'e gönül veren birçok kişinin varlığından haberdar oldum. Bu süreç içinde LÖSEV standlarında görev alarak LÖSEV hastalarının annelerinin elleriyle yaptığı hediyelik eşyaları satmaya çalıştım. Standlarda çalışırken insanlarımızın bu konuda genel olarak duyarsız olduğunu gördüm. Bu konuda kendimi üzgün hissediyorum. Ancak daha önce hiç girmediğim bir ortamda görev alırken buranın çok farklı ve çok güzel bir ortam olduğunu bu ortama girince daha iyi anladım. Yaşamın ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu insanları mutlu etmenin varlığını içinde bulunarak gördüm. Bu konuda çok daha büyük işler başarmak, insanlara umut vermek, aileleri sevindirmeyi çok isterim. Görev aldığım standlarda insanların tek tek el örülen birçok Oyuncağı, üstelik tek bir kanserojen maddeyi içermeyen oyuncaklara hiç güzelliği gözüyle bakması beni derinden etkiledi. Sadece standlarda değil, onun dışında dışarıda Losev için gönüllü çalışmalar yaparken, insanlara Losev anlatıp bizimle beraber çalışmalar için ikna etmeye çalışırken, umarsız tutum sergileyenler kadar yapılan işleri görünce memnun kalıp, ben de katılmak istiyorum diyenleri görünce etkilenerek, daha iyi işler başarılı bilineceğini gördüm. Bu konuda mutluyum. Umarım daha güzel günler, daha mutlu, ço mutlu çocuklar, daha hayat dolu ve yaşama sarılı insanlar olarak hayatın değerini anlar ve yapılan işleri ciddi alan topluluklar oluruz.